...sabah başta iyiymiş. Onlara kıyamet yaşatacağız. Gayrı kılıcım kınından çıkmıştır. Bu sizin için cennet gönüdür. Ölün öldürün! Kanlarını dökeceğiz! Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. <gülüyor> Taz yakalayacağız onu, hadi lan onu! <gülüyor> Marcus'i <City> nerede, söyle! <gülüyor> Yitirdiğimiz şehitlerimizin ardından karalar bağlamayacağız. ...şehit düşerek mertebelerin en yücelerinden biri olan... ...şehadet mertebesine ulaşmışlardır. Açılı belası da batıni belası da çığırından çıktı. Üzerlerine bir kasırga gibi eseceğiz. Küffar toy günümüzü kana buladı ama... ...bizim en büyük toyumuz... ...intikam aldığımız gün olacak. <gülüyor> İntikamımız yerde kalırsa... ...bu gök pusatlar bedenimize girsin. Kızıl kanımıza bulanıp çıksın. Gök girsin. <Gülüyor> Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.